Yine bir Brawl Talk sonrası videosu ile beraberiz. Öncelikle kanala abone olun dedikçe olmayanların sayısı şaka gibi artıyor. Kitle büyümesi diyorum ben buna. Ama abone olursanız sızıntılardan ilk siz haberdar olursunuz. Videoya geçelim. Karakter ve büyük ihtimal Star Force, yani Raph ve Sukui takımının üçüncüsü olacak. Bu karakter oyundaki beşinci atıcı olacak ve gerçekten güçlü gözüküyor. Ve yine bildik. Ben söylemekten yoruldum siz inanmamaya hala devam. 3 ay önce sızdırılan Sticky adlı karakter Gurum olarak geliyor. Aslında Gurum'un görünüşü Kasım'da sızdırılmıştı ancak ben eşe benzediği için prototip sanmıştım. Sticky sonunda geldi, üstelik destansı dedik destansı olarak geldi. Bu kadar da olmaz. Buradan, o videonun altında inanmayıp, yok şuradan almış yok buradan almış deyip milleti manipüle etmeye çalışan trollere selam olsun. İddiaya girdiklerim ödemeyi yaparlarsa sevinirim. Yazık. Brawl Talk yorumlaması falan yapamam diğer youtuberlar gibi. Sadece gözden kaçan 3-5 detayı söyleyip bitiririm. Artık Brawl Pass'ler aylık olacak. Bu yüzden görevler azaltılacak, Brawl Pass fiyatı elbet düşecektir. Bundan 2-3 video önceki kostümler de geliyor. Yani sızdırılan bütün şeyler gelmiş olacak böylelikle. Nita'nın kostümü güç ligi kostümü olarak gelecekmiş. Gerçek Nita'nın kostümü güç ligi kostümü olarak gelecekmiş. Gerçekten güzel kostüm. Buradan sonra hala ve hala inanmayanlar varsa ben onların tü. Gurumu ücretsiz şekilde 9 ödül avı maçı kazanarak alabileceğiz. Üstelik 4 kaybetme hakkı ve 1 elmas karşılığında yeni hak alabileceğiz. Mücadele 23 Aralık'ta gelecek. Bir de ücretsiz el primo kostümü var, onda da 6 maç kazanırsak alabileceğiz. Abone olmayı, çanı falan açmayı unutmayın ki yeni sızıntılardan ilk siz haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.